Kıymetli dostlar, 10 numara 5 yıldız programına hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Ekrem Çofa. Bugün aynı zamanda yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programı ve içgörü programı Mailer TV Türkiye ortak yayınındayız. Bugünkü konumuz şiddet. Şiddete şiddetle mukabele edelim yoksa başka yöntemlerle mi? diplomatik, psikolojik, sosyolojik, pedagojik başka yöntemler var mı? Toplumumuza özellikle ebeveynlere ve gençlere sesleneceğiz. Evet, ilk sorumuz gelsin. Birinci soruya bakalım, dinleyelim. Kadına şiddeti önlemek için ne gibi önlemler alınmalı? Evet, kadına şiddeti önlemek için ne gibi önlemler alabiliriz? Bunu konuşmak lazım. Kadınlar toplumun özellikle Anne yapı taşları oldukları için şiddet gören kadının şiddet gösterme özelliği olabilir, ezilmişliği olabilir, yıpranmışlığı olabilir. Bundan dolayı çok iyi özen göstermemiz gerekiyor. Yani kadınlar toplumun çekirdeklerindendir. Bu çekirdeklere eğer iyi besler, sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle e, gerekli, kadın gerek anne olmalarına katkıda bulunursak gelecekteki soyumuzun, çocuklarımızın, neslimizin ve gelecek nesillerin, gençlerin kısaca bundan sonraki 10 yıl, 20 yıl sonrasını nasıl gençlerle, nasıl çocuklarla karşılaşmak istiyorsak kendimize hangisini layık görüyorsak ona göre davranalım. Çünkü şiddet 10 kat, 20 kat, 100 kat artar, artar, artar. Sonra bumerang gibi gelir, sizi vurur ve indirir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Zulmeden zulüm görme riski yüksektir. Zulmün bir tohum gibi 10 kat, 20 kat, 100 kat, 1000 kat kelebek etkisiyle veya domino etkisiyle yayılacağını düşünelim. O yüzden yıkan yakan değil, toplayan, derleyen ve hoşgörüyle diplomatik ve psikolojik tüm telkime yöntemleri kullanarak olabildiğin, olabildiğince kadınlarımıza, sevgililerimize, sözlerimize, nişanlarımıza ve bayanlarımıza iyi davranalım. Gelsin ikinci soru geliyor değerli dostlar. 10 numara 5 yıldız programı yine tam gaz, tam hızıyla şiddetsiz devam ediyor. Çocuklara şiddet önlemek için ne gibi önlemler olmalı? Evet, çocuklara neden şiddet uygulanmamalı? Çünkü çocuklarla bizim aramızda bir güç dengesi yok. Çünkü onlar yetişkinler gibi bir güce, bir akla, bir fikre sahip değiller. Çoğu şeyi deneme, yanılma öğreniyorlar. Bizleri özellikle ergenleri, yetişkinleri, özellikle bebeğinleri ve aile büyüklerini, toplum büyüklerini rol model aldıklarına göre onları nasıl görmek istiyorsak ona göre davranalım bir şiddet ekersek fırtına biçeriz. Rüzgar fırtına biçer. Onun gibi. O yüzden gençlere bir yumruk indirdiğinizde sizin yaşlılığınızda size moruk demeden tut her türlü topluma şiddeti ve yaşıtlarına ve özellikle hayvanlara, kadınlara şiddet uygulayacağını unutmayın. İkincisi, empati yapın. Siz o çocuk kadar, o yaşta olsaydınız, o güçsüzlükte olsaydınız, o bilgisizlikte olsaydınız, o cahillikte olsaydınız, dünyanın nasıl bir yer olduğunu keşfe çıkmış biri olsaydınız, Allah aşkına siz şiddet görmek ister miydiniz? Çok iyi bir matapmış idlet uygulama. O yüzden koyverin gitsin. Eğer çocuk dahi olsa bir hata yapıyorsa, bunun pedagoglarla, psikologlarla ve gerekirse hukuki yollarla ıslah verabilite etme, verabilite olma yollarına bakın lütfen. Şimdi 10 numara 5 yıldız programı devam ederken bir sorumuz daha geldi İlgi alakanıza özellikle çocuklar, gençler, ebeveynler hepinize çok teşekkür ederim. Yetişemiyoruz ama şiddetsiz bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz. Gayretli bir şekilde görüyorsunuz, evet. Hayvana şiddeti önlemek için ne gibi önlemler alınmalı? Şimdi genellikle hayvana şiddet uygulayan kişilere baktığımızda mutlaka bir kişilik bozukluğu, bir ezilmişlik, bir şiddet görmüştük durumları olabiliyor. Bir de ikincisi acizliktir, aşağılık kompleksiyle İzmir'de bir olay olmuştu. Süslü bir köpeğe oradan geçerken, geçen öfkeli bir gencin hemen bir tekme savurduğunu görmüştük ve çoğu medya... Çoğu uzmanlar veya çoğu kişiler vurun, yakın, yıkın demişlerdi. Halbuki o genç elbette bir takım sorunları olabilir. Elbette doğru demiyorum ama toplumun da derhal onu kucaklayıp rağabilet etmesi ve profesyonel yardım almasını istemiştik. Çünkü eşyaya şiddet uygulayan yarın yine gücünün yetebileceği hayvanlara, zamanla insanlara hatta güvenlik güçlerine bile şiddet uygulayabilir. O yüzden şiddet şiddeti doğurur. İkiz mi doğurur, üçüz mü doğurur, onuz mu doğurur bilemiyorum. O yüzden dikkat etmek lazım. Şiddeti durdurmanın yolu da bir şekilde şiddet gördüğünüz kişilerle, psikolojik, pedagojik, diplomatik ve hukuki yollarla hakkınızı ve onları gerekli mercilere bildirip, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyip o yılan, çıyan, akrep gibi insanları toplumun diğer fertlerini ve hayvanlarını dahi şiddet uygulamalarına engel olmamız gerekiyor ki kişilik bozuklukları olsun, şiddetin olağan hale gelmesi olsun, yaygınlaşmasın, erkenden önlem almak gerekiyor. Aslında şiddet uygulayan kişi önce belki kapıyı çarpar, işte dulara yumruk atar, bıçak çeker, geliyorum der. Hayvana şiddet uygularken de ben gücüm hayvana yetiyor. Eğer size de yeterse sizin de kellerinizi alırım demek istiyor. Dikkat! Orada bir neşter vurup, bir sondaj çalışması yapıp, bir profesyonel uzman kadroyla bu işe müdahale etmek lazım. Çocuğun veya ergenin veya şiddet uygulayan kimsen mutlaka psikoterapi gerekirse, psikiyatrik yardım alarak bir kendine gelmesi gerekiyor. Çünkü artık taş devrinde değil, uzay çağında yaşıyoruz. Biz şiddet uygulayan veya şiddet gören bir toplum, bir birey olmayı, Asla, asla hak etmiyoruz. On numara beş yıldız öneriler bunlar. Gelsin diğer sorumuz. çocuklarımızı şiddetten uzaklığı nasıl Az önce bahsettiğim gibi rüzgar eken fırtına biçer. Şiddet e, rol modelliğini bırakmamız gerekiyor. Yani herhangi bir sorunu, kapıyı kırarak, işte tehdit ederek fizyolojik, psikolojik, e, mobbing veya dijital şiddeti ve tehditi bırakarak onların da şiddet yoluyla hiçbir şey elde edemeyeceklerini hatta büyük büyük zararlar göreceğini aynı satranç oyunundaki gibi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, on hamle sonunda neler olacağını göstermemiz göz göze, diz dize konuşmamız, sohbet etmemiz, profesyonel yardım almamız gerekiyor. Şiddet uygulayanın hiçbir işinin olmayacağını, hiçbir yere varamayacağını, hatta varsa varsa karakol, hastane, hapishane ve nezaristana düşebileceğini kötü örnekleriyle gösterdikten sonra direksiyonu şiddet uygulamadan çözüm örnekleme yöneltmek gerekiyor. Tarihin birinde mesela bir adam diğer bir adama hakaret etmek amacıyla ne haber demiş ayıya dönmüşsün. O da demiş ki o kendisine kişiliğini hakaret eden kişiye iyi o zaman arkamı dönerim, döneyim diyerek farklı bir diplomatik cevapla kendisinin ona hakaret ve psikolojik şiddet uygulamasını Önlemiştir. Amerikan filmlerinde görmüştüm, hırsız veya suçlu yoğun bir şekilde polise küfürler ediyordu. O da kendisine ben de seni seviyorum diyerek farklı diplomatik bir şekilde ona şiddet uygulamadan diplomatik bir cevap verdiğini görmüştük. O yüzden şiddet uygulamamanın yolu, şiddet görmemek, şiddet görülmesine, müsaade etmemek, kişiliğimize, hakarete müsaade etmemek ama onların yöntemleriyle değil, kendi psikolojik, pedagojik, diplomatik ve hukuki yollarımızda haklarımızı savunarak, şiddet uygulayan kişilerle ilgili önlemler arayarak, şiddet uygulayanların işlerini erteleyerek, çok yavaş yaparak ama diplomatik, psikolojik ve tatlı dille konuşan şikayetini, eleştirini, eleştirilerini yapanlara kucak açarak şiddetin artık toplumumuzda geçer akça olmadığını göstermemiz gerekiyor. Evet, diğer bir sorumuz belki yoldadır ama varsa cevaplayalım. Var mı? İnsanlar neden kavga ederler? Kavgalan başka çözüm var mıdır? İnsanlar genellikle gücü yetmediğinde ikisi o şekilde kavga ederek sorunları büyükler ve rol modeller tarafından gösterilmişse kavga özendirilmişse çoğunlukla kavga ederek çözüm yolları ararlar halbuki diplomatik uzlaşı ve arabulucu yöntemleriyle artık toplumumuz daha uzun yaşama, daha kaliteli yaşama, taş devri yöntemlerini artık bırakma dönemine girmesi gerekiyor. Çünkü bir kişi ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar şiddet uygularsa uygulasın, zarar verebileceği birkaç kişiden fazla değil, derhal güvenlik güçleriyle alaşağı ediliyor. Toplumumuzda bu konuda ne kadar şiddet arttırıcı yöntemler olsa da, ...aynı hızla veya daha farklı olarak bilinçler artma, artıyor, aman dikkat, artık şiddeti bırak, barışı seç, uzlaşıyı seç, ara buluculuğu seç, kurtul. Diğer türlü şiddet uyguluyor veya şiddet görüyorsanız bile mutlaka rehabilit olmalı, psikoterapi almalı, şiddet uygulayanların takipçisi olmamız gerekiyor. Aynı nasıl ki bir gün yumurta çalan bir çocuğun zamanla büyük bir hırsız veya dolandırıcı olabileceği sinyaller geliyor ve bunun için hemen önlemler alıyorsa şiddet uygulayarak telefonu kıran veya birine kafa atan veya kapı pencere indiren veya hayvana, kadına, güçsüze şiddet. Uygulayanları gördüğümüzde kısaca bir kişinin yöntemi şiddetse ona hiddet yerine başka türlü psikolojik, tedagojik, diplomatik ve hukuki yollarla el birliği ve seferberlik halinde bir seferberlik başlatıp, mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Değerli gençler belki yüzlerce, binlerce sorularınız 10 numara 5 yıldız programına hala geliyor. Ben sizleri çok seviyorum. adında ve kadında programımızı bırakmak ve bitirmek istiyorum. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere Allah ısmarladı. Hoşça ve dostça kalın. Sevgiler, selamlar olsun.